two <gülüyor> step <gülüyor> Assalamu alaykum ma'am Abdullah <gülüyor> aleykum <gülüyor> selam Yarekelle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> come to, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab. Come to school, come to school, Arab, Arab, come school, come to school, come, to school. come, to school. come to school. La la, la, la, la. school. Any fish, any steak, zip chash. school. Ya halik ya klap. Gel, skor. Skor. Ay, hepiniz bir geldiniz ya, ya, Gel, gel. Bir tane doğru vur, falan yapıyor. Mal mıdır nedir? Bir dakika. üstte bir dörtlü geliyor. Şurada bir silah görebilir miyiz? Hemen şuradan Bir silah. Ya bak. Abi skalele kimse gitmesin. O benim. Hemen be arkamı döndüm. Çok vurdum. Çok vurdum öldüler şu an. Bir dakika şuradan daha iyi görebiliyorum. E, ee, Tamam bu gitti. Çok iyi. E ee, hani oğlum? Sıkul diyorduk. Lan gene gelip çatıya mı attılarını Ha? Lan adam yok. Oğlum adam yok. Ya şu hareketi deneyeyim mi bir? Şu hareketi deneyeyim mi? Bekle. Biraz mermi toplayıp öyle deneyeyim. Hepsi buraya araştırsın. Buradan herkesi vuralım. Ne diyorsunuz? Bence mantıklı. A BM4 daha mı? Nasıl yani? Adam mı geldi buraya? Bana böyle geliyor. Bir dakika. Bir adam sesi aldım ben bu arada. Cidden. Aha. Nereden geldi lan o ses? Gardeşim. Daha demin evdeydik. nerelere geldik ya? Ben çıkıyorum hamur üstüne. İiza. de flirigancık da atmışlar. Dur. Bak İiza de Bir dakika. E, kaykayım nerede? Lan! Kaykayım onunla değilmişim. Ah. Daha ne kadar mal olabilirim diyorum? O kadar mal oluyorum. Fena fight dönüyor bunların arasında. Neymiş bu ya? Uy, şatkanla falan birisi birisini temizliyor. Bekle. Şunu da alalım o zaman. E? Ee? Ananı avradını. Kardeşim geçirtmem seni. Sili geçirtmem dedim. Abdoğ. Hop. Tamam reloadtayım. Hop. Hop. Hop. Aa ölmediler. Nasıl yani ya? Oyun dondu. Sıçtık. Nasıl ben onu vuramadım? Bekleyin. Şurada bir yerde. <gülüyor> o neydi şimdi? Bunlar bana başlayacak. Tamam. Bomba atacaklar ona. Şunu da bas. Oy çocuklar efsane oynuyor ya seviyorlar bu oyunu bir tık. Ben öyle hissettim. Başka bu hayat sevmeyen bir adam bu şekilde oynamaz bu arada? Gerçekten. Bitik hayat sevdiğini kanıtlayabilirim size bu adamın ama. Ben ya ben eminim. Hadi umuturu. Ölmemekin kiminli herhalde ya Skuldan bir çıkamadık ya Ben naşlıyorum bu adam ha Kapatalım İskeldi Şurda Abdo Abdo you fucking idiot you are so fucking bad man Where you been when you fell tight You you hey hey hey Arap Arap Arap Go fucking lobby man Eee hey. Garıngası isten isten garıngası Ha sen isten garyngası. Dur dur bekle. Böyle sohbet edelim. Garıngası isten. Abdol. Abdul. Sana artık bundan sonra aptal o diyeceğim. Nasıl ama bir inandı bir tık. Vuruluyordum ha. Çocuk iyi, iyi zıpladığımı fark etti bu arada. Gerçekten çocuk iyi vuruldum. Vuru... Zıpladım, hissetti. İsten garıngası. Salona it o zaman. Artık burayı güzellikle temizlediğimiz yok açabiliriz arkadaşlar. Airdropçuk da düşüyor. Şurada bir tane motorcun var. Airdrop'a gidip batlattı bir basış atabiliriz. Airdrop'un düştüğü yer çok saçma değil mi? Şaka yapan. Olsun. Sen cüddü müsün ya? anana avradını geliyorlar. Bu ne? O <gülüyor> nasıl bombaydı? Lan! Oğlum dur dur dur dur! Ali! Lan Ali! Alı, alı. Ben nasıl böyle bir şey yapmıyorum? Ya? Ali git git. Bak ben şu an oradaki adamı kurtarmayım. Oy güzel etti dola. Oy. Ali yetişcen, hadi, hadi. Ali! Hadi! Biraz daha zor ol! Biraz daha mı Cidden o adamı kaldırmaya gitmeyecek değil mi çat? Sıra sen! Eğer o adam gitmezse şunu yaparım sana! Bak canı azaldı. Bak bir daha. Bak çıkart kovalamına adamına git. Hadi. Hadi. Adamların çok canlı sıkkın değil mi şu an? Taktik yapıp kişi oraya indirmelerini ben beğendim ama bu arada. Çok et göstermek istemiyorum. Çok et göstermek istemiyorum. Gerçekten vurursa fena vuracak gibi geliyor. Bandlanabiliriz abi bu arada. Allora pollaimbe. Tamam. Banlandık büyük ihtimalle arkadaşlar. Hayal de gerçek oldu. Motorlu mu önümüzdeki? Tamam. Hadi. Dakika. Adam ben çok iyi vurdu bu arada. Bu takılma ne? Kasamıyorum. Hadi. Bomba çok güzel fasulye gitti bu arada adama. İçeride adam var bana böyle geliyor. Burada adam mı var? Ben anlamıyorum. Bu adamlar niye kendilerini göstermek istemiyorlar şu an. Ee, şey Among Us yarın yarın. Ben tekrar bu taraftan döneceğim. bu adama taktım kafayı. Abi açıldı. Orası adam yok cidden. Orada bir adam var galiba. Tamam. Solda bir adam var. Evet, evet, evet, evet, doğru, orada, orada. Tamam. Bana mı sıkıyor? Bir siple harcamazsa beni kurtarırız burayı. Tamam, Aa, okay. Ananı Oo oh. Ey Hey, ha ha ha I am so fucking hacker man. You, I am I am fucking cheater. Report me, report me. Abi o yem mi yanına nasıl döndü? Şimdi duvarın oradan adamı çıkacağını tahmin edip. Öyle sıkmaya devam ettim. Ben ama adam duvarın arkasına çıkmadı. Çünkü gözüm var ve gözümle adamın solda olduğunu gördüm. Yani sağda olduğunu gördüm o an ve gözümün bana verdiği yetkiye dayanarak adamı vurdum. Ama tabii sen bunu otoyime yorup diyebilirsin. Özgürsün. Raporluya alabilirsin. Tiket açabilirsin. Yineceyi izliyor serisi ben bile izleyebilirim. Ya ben burayı pikliyordum. Şuraya indim ya. Ben açtığımda burayı önce pikledim ama adamın burada olduğunu görüyorsun. yani. Görmemek lazım bazen aslında. Dediğin doğru. Bazen öyle oynamak lazım O tepedeki duran arabanın normal bir duruşu var mı? Ben hiç normal değil o araba Bu evi almışlar mıdır? Oy sen şaka yapıyorsun şu an Nasıl lan? Nasıl geçti oraya? Hadi be. Yaptığım please'i görmeyi anlayan var mı? Ne yapmaya çalıştığımı? Sen kendi adamını mı yaktın bana mı öyle geliyor? Ben bu konuyu tartışmak istiyorum şu an. Ben şu an her şeyi bıraktım. Senin kendi adamını yakıp yakmadığın beni çok ilgilendiriyor. Sen kendi adamını mı yaktın? Benim molotofum var mı? Kendimi öldürmek istiyorum şu an. Bu beni siker bu arada. Bu beni havada karada siker. oldu lan oğlum. Na bu bu sis. Sen oraya nasıl geçtin lan? Ba bak. E ee, Mal oluyorum işte Oğlum bu çocuk çok değişik bir çocuk, ha Vallahi Çürükle sabah kadar takılabilirim böyle Gerçekten Nasıl yemiyorsun sen onları ya? Oğlum mermiyi oraya koymuşum ya. Ölmen lazım yani. Çocuk çok değişik bir çocuk ya. Çok. Vallahi ne yapıyor manyak arkaya gitti ha. Vallahi arkada gördüm şu Sen camlı bas ben geliyorum. Çok şerefsiz olduğunu söylerler. Doğrudur. Ronaldo da girecekti, Ronaldo da girecekti Messi'nin yanına, Ronaldo da Messi'nin yanına gidiyor kardeşim.